Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar Mart 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili balıklar Mart ayı sizin ayınız bu ay doğan tüm balık burçlarımızın doğum günü kutluyorum sağlıklı mutlu başarılı güzel bir ay dilerim size ve e, burcunuzda meydana gelecek olan jüpiterle birleşen balık yeni ile beraber gerçekten bu ay yılın en şanslı yeni aylarından birini yaşayacağız e, bu da size yeni e, hayatınızda açılımlar, yeni fırsatlar getirebilir. 2 Mart'ta meydana gelecek olan 12 derece balık burcundaki yeni ay, Jüpiterle birleşiyor ve bu Jüpiter birleşimi 3, 4, 5 Mart gibi etkisini en güçlü şekilde gösterecek ve özellikle doğum günü 26 Şubatla. 5 Mart arası olan balık burçlarımız çok güçlü etkiler alabilirler bu yeni aydan. Ve lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen balıklar 12 derece ve yakınlarında olanlar da yine bu yeni aydan bireysel olarak çok önemli güçlü etkiler alabilirler. Jüpiter birleşmesi tabii ki yeni ayın şansını arttırıyor. Son zamanlarda gördüğümüz en iyimser, en iyileştirici, şifadayıcı yeni aylardan birisi. O nedenle hayatımızda yeni olasılıklar gelirken tabii ki gelişme imkanları, büyüme imkanları ve yeni fırsatlar da daha fazla gelebilir. Balık asa manevi yönü çok güçlüdür ve Jüpiter Balık Burcu'nda yine maneviyatı çok derinleştiren, hayata daha büyük pencereden bakmamızı, kabulleniş içerisinde olmamızı, ufkumuzu geliştirmemizi, ruhsal anlamda derinleşmemizi sağlayan bir burç. Ve burada kabullenişler, işte hayatımızdaki fedakarlıklar, yardımlaşma temaları, affedişler, bağışlamalar, empati, sezgiler, duyarlılık, ilhamlar Tüm bunları da güçlü bir şekilde alabileceğiniz bir yeni aydasınız. kişisel girişimleriniz, sanatsal çalışmalarınızda, ruhsal manevi çalışmalarınızda, gelişimlerinizde çok büyük, önemli açılımlar elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra maddi manevi her alanda Jüpiter size büyüme imkanları da getirebilir. Yani aşk hayatınızda keyifli gelişmeler, çocuklarla ilgili belki yine müjdeler, bunlar da ya da bazı sağlık konularında şifalanma imkanları Tüm bunları da bu yardımları, destekleri de bu güzel, keyifli yeni ayla beraber hayatınızda hissedebilirsiniz. Yeni ay öncesi, ayın ilk günleri Venüs, Mars, Plüto ile birlikte Oğlak Burcunda hareket edecek. 11. evinizde biraz arkadaş ilişkileri, ait olduğunuz gruplar, ekip çalışmaları, iş hayatınızdaki projelerin sorumlulukların belki üzerinizdeki baskıları çok yoğun. Hani burada bazı güçlü kişilerle ya da arkadaşlarla bazı güç mücadeleleri ya da manipülatif durumlarla karşılaşabilirsiniz ya da parasal konularda baskılarla karşılaşabilirsiniz. Ayın altısından sonra bu etkiler azalıyor artık. Venüs ve Mars kova burcuna geçecek enerji değişiyor. Biraz daha kendi dünyanıza çekilmeniz, biraz daha yalnızlaşmanız, biraz inziva ve bu süreçle birlikte belki yalnız yapacağınız bazı işlerinize daha rahat konsantre olmanızda mümkün olabilir Merkür ayın 10'unda burcunuza geçecek zihinsel etkileşimi arttırıyor bir şeyleri öğrenme okuma araştırma konuşma yazma çizme eğitim gibi konularda falan hani Merkürün burada size destekleri olabilir. Balık da çok daha empatik, daha sezgiseldir. İlham akışını arttıracaktır. Hani bu e, ay yani her türlü ruhsal çalışmada, manevi çalışmada, sanatsal çalışmalarda gerçekten çok önemli ilhamlar alacağınız, mesajlar, rehberlikler alabileceğiniz bir süreçtesiniz aslında. Özellikle ayın 13'ü, 14'ü, 20'si, 21'i bu dönemleri değerlendirebilirsiniz ayın 18'ine geldiğimizde Başak Burcu'nun 27 derecesinde dolunay var tam karşıt burcunuzda ilişki evinizi aydınlatıyor Tabii ki her türlü ilişki dinamiğinizde önemli farkındalıklar ve güçlü dönüşümler getirebilir bu bir evlilik kararı teklifi olabilir işbirliklerinde yine ortaklıklarda falan böyle önemli kararlar dönüşümler olabilir Evliyseniz eşiniz, partneriniz ve onun hayatında bazı gelişmeler var. Yardımlar, destekler olabilir. Eşinizle birlikte bazı kararlar verebilirsiniz. Belki çocuk sahibi olmak isteyeceksiniz ya da bir işbirliği, bir gir kişisel girişme birlikte başlayacaksınız. E, tüm bunlarda güçlü etkiler var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın ilişkilerinizde böyle önemli dönüşümler getirmesini bekleyebiliriz. Plüton'un güzel bir açısı var bu yeni aya arkadaşlardan destekler alma, ekip çalışmaları, işte iş hayatında bazı teklifler, yeni projeler anlamında güzel bir yeni ay aynı zamanda tabii ki evlilik çocuk sahibi olma gibi aşk konularında destekliyor e, şifalanma konularında yine çok önemli bir yeni ay özellikle eşinizin partnerinizin onun mesleğidir sağlığıdır Hani oralarda bazı beklentileriniz varsa bu dolunayın buralarda da güçlü çözümler getirmesini bekleyebiliriz 15 Mart'tan itibaren dolunay tesirlerine giriyoruz ve ay sonuna kadar olan süreçte bu dolunay tesirleri zaten hayatımızda çok güçlü bir şekilde devam Edebilir. Ayın e, 21'i, 22'si, 23'ü gibi e, Merkür'ün burcunuzda Neptünle birleşimi var. Sizi çok idealist, çok vizyoner yapabilir ama çok hayalci de yapabilir. Her alanda lütfen e, çok fazla gerçeklerden kopmamaya çalışın. Ee, bu sizin yani ilişkilerde sınır koymanızı da zorlaştırabilir. Çok yardımsever olabilirsiniz, çok fedakar olabilirsiniz. Yani bu tabii ki hayallerle böyle aşırı iyimserlik, biraz sınır koymakta zorlanma, bazı konularda e, hani fedakarlıklara ya da işte e, hayal kırıklıklarına ya da suistimallere neden olabilir. Lütfen o Neptünün puslu etkisine dikkat edelim. Evet, Neptünün hayallerinden, işte vizyonlarından, sezgilerinden ilham